Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir olay e, hakkında konuşacağız ve bir olay çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Dün birisi beni aradı. Dedi ki işte kanalını kapatmazsan şöyle şöyle yaparım filan ne diyerek tehdit etti. Bugün o kişi beni Y'den arayacağını iddia etti. Ben de bu görüşmeyi e, videoya çekeceğim arkadaşlar. Siz de görün istedim. O arayana kadar arkadaşlar. Ben size şöyle bir konu hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi videolarımın görüntülenme sayısı çok iyi durumda arkadaşlar. Ancak izlenme süresi çok az arkadaşlar. Yani mesela 20 dakikalık bir video atmışım arkadaşlar. Bir ee, 1 dakika 35 saniye ortalama izlemişsiniz arkadaşlar. Benim ricam şu arkadaşlar sizden. Şimdi bir gün benim videolarımı izlemek için zaman belirleyin arkadaşlar. O zamanda tüm video tüm demeyim de işte. Bir videomu mesela seçin arkadaşlar, tam izleyin arkadaşlar. İleride bu süreler ee, çok önemli olacak arkadaşlar. Neyse lafı uzatmadan bu beni tehdit eden kişinin aramasını bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar beni şu an arıyor, görmüş olduğunuz gibi. Alo, sen kimse? Tövbe, arkadaşlar görüyorsunuz. Oğlum kimsin, seni tanıyor muyum? Kapatmazsam ne olur? O, ka arkadaşlar görüyorsunuz cidden. Oğlum kanalı kapatmadan önce seni bulacağım. Neden kanalı kapatmamı istiyorsun? Önce onu söyle. Göreceğiz ki ma... Göreceğiz Kim Ardına Koyuyor Kim Koymuyor Senle Uğraşamam Tövbe görüyorsunuz arkadaşlar cidden ilkel biri seni bulacağım oğlum kaçışın yok kapat bakayım Evet arkadaşlar kapattı Arkadaşlar bu kimse onu yakalayacağım ancak bana destek vermeniz gerekiyor arkadaşlar bu noktada yani bu videoya ya 20 like atın arkadaşlar ya da 3 tane yeni abone gelsin arkadaşlar. Cidden destek çok önemli. Eğer bu deste bana sağlarsanız, nasıl desem, ben de onu yakalayacağım arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar hepinize Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın.